Yepyeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar ben Savaş Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi kendi yaptığımız silahlarla bir parkurda yarışacağız Parkuru tamamen biz ayarladık ve biz kurduk Şöyle söyleyeyim size parkuru kurması tam olarak 20-25 dakika falan sürdü Neredeyse bir yarım saat falan oldu Öyle de güzel bir parkur hazırladık Parkurumuzda tam 9 tane etap bulunmakta İlk 3 bu balonları patlatarak geçiyoruz Toplamda 6 tane balonumuz var Daha sonrasında bir süre koştuktan sonra Önümüze iki tane bantla engel çıkıyor Daha sonrasında ise kendimizde iki tane su balonu patlatıyoruz Daha sonrasında yedinci etaptaki tek balonu da patlattıktan sonra Bitiş noktasına doğru aşağı iniyoruz Ardından orada bulunan okla üstteki balonu patlatıyoruz ve daha sonrasında ise kavunu parçalanacak şekilde yere düşürüyoruz. Kamera arkasında da Erkan var. Maalesef yine iki kişiyiz ve Erkan çekecek. Ben yarışacağım, ben çekeceğim, Erkan yarışacak. Böyle böyle bitireceğiz. Birazdan da kendi yaptığımız silahlarla bu parkurda yarışacağız. Kendimce güzel bir parkur olduğuna inanıyorum. Az sonra ise aldığımız değişik malzemelerle kendi silahımızı tamamen kendimiz tasarlayacağız. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur arkadaşlar. Çünkü biz birazdan acayip derecede eğleneceğimizi düşünüyoruz. Hazırsanız silahları yapacağımız aşamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi ok videosundan da gördüyseniz bu bizim ee, balon balonu koyduğumuz kartondu. Şimdi bunun üzerinde silahımızı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk olarak benim malzemelerim dikenli tel. Çok güzel olacağını düşünüyorum dikenli telin. Beyzbol sopası. Japon'la ile rapti yapıştıracağım arkadaşlar. Balonlarda böylelikle daha kolaylık olacak benim için. Daha kolay bir şekilde geçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor. Bence var ya benim silam efsane bir şey olacak arkadaşlar. Şunu bir çıkarayım da rahat rahat yapayım ya. Babanın da Böyle. mı silahıydı dostams? Of elim acıtıyor lan. Arkadaşlar şimdi tekrar kelepçeliyorum burayı sık olsun diye. yapacağım şuralarını. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şahiserim bitti. Çok güzel bir savaş aleti oldu bence. Balonlarda da kolaylık çekmek için buralara rapte yaptım. Şöyle çat çat çat diye. Buraları böyle arkadaşlar. bir ee, kendi de şey yapmak için biraz büktüm. Biraz da kelepçe kullandım ve süper bir soku oldu. Hareket yapabilsem. Hazırsanız Erkan şimdi sopasını yapacak. Evet arkadaşlar şimdi e, ben kendi silahımı yapacağım. Yasağa sopam var. Şöyle bir çakım var. Bunları, Bunu buna batlayacağım. Benimki daha efsane olacak ha. Bakalım kimin daha iyi olacak. Şu çakıyı açabilirsem. <gülüyor> Onu öğreneceğiz. Evet. Şimdi bunu Şöyle sabitleyelim. Savaş benim için daha efsane olacak gibi ha. Sence? Bunu çok iyi sabitlemem lazım çünkü çok sakıncalı olabilir. Ankut gücüne bağlıyım da ne olur ne no, olmaz. No. Şu parkuru çok merak ediyorum. Acaba kim daha başarılı olacak? Savaş sonunda bir şeyler bir şeyler yapalım dedi ama yapacakmışız dedi ama bilmiyorum yani. Nasıl olacak? Merak ediyorum. <gülüyor> Bence oldu acım ya. Sence? Bence de. Şöyle ucundan savaşa gidiyorsun. <gülüyor> Ülkel çağ. Ben hafta yapmak istedim. Bıçak oğlum. Keseceğim unutma. Evet. Bence yeter bıçak. Şunu kopartayım. Benimki tamam. Benim kuzu sürmedi. Ve efsane oldu. Bunu iple de sabitleri şimdi. Daha da efsane olur. Gördüğünüz gibi. Oğlum var ya. Birazdan mı mantıyım? Biraz ne, ne olmaz cüz. Ne olur, ne olmaz. Şu uçlarından mantıyım. Domuz öldüren bıçak yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim sylanım bu kadar da. Bence çok güzel oldu. İyi sonuç da alacağım düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bütün parkurda hazırladık. Birazdan başlayacağım Erkan'ın kronometreyi başlatmasıyla. Evet sopamı al alıyorum arkadaşlar. Evet. Bir. İki. Şuna. bunu parçalıyoruz. Supulanı kaç taneydi? 2 tane değil mi? dır. Ah oh, shit. Ah. Here we go again. Hadi. Nasıl? Nasıl? Buradan değil mi? 30 Bir saniye geç Kaç? 1.30 Oh Arkadaşlar İnanın şu an öldü Değişik oldu ya Şuraya baksanıza da. Birinciyi atamadım maalesef Stres oldu Nefes nefese kaldım ya Arkadaşlar birinciyi niye atamadım ben ya O kadar stres yaptım Kesin direk vururum dedim Erkan hatta değil mi? Evet. Erkan'ı direk vururum dedim olmadı Evet arkadaşlar sıra şimdi bende Savaş senin yeni bir Evet bir arkadaşlar yeni Baş Lat Tım Orada dikkat. Tamamen kupon lazım. Ya acele etme. Hadi Orka. gel. <gülüyor> gel Geriye gel gel gel gel. gel. Tamamdır. Geçecek. Hadi, hadi. Odaklan. Gelmeye kadar. Kaç alamadı. Parçan. Parçalan dolu. Tam parçan. Tam parçan. Parçalanıyor mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet bitti bitti. Ben 2 saniye geç yaptım. 1.30 <gülüyor> sen. 1.49. Siktir ya. Şunu git desen 1.49. <gülüyor> Hadi ben onu sana şey dedim. 1.45 olsun. Hadi benden de kıyak sana. Bir benden beş. sana kıyak 1.45 olsun ya geçelim. Arkadaşlar 1.51. Hadi 2 saniye ben şey yaptım. Hadi 5 saniye de çık. 144 falan 143 oraya gitme sen bak şuraya oraya Burak gitmez bak, zaten tamam. zaman dedim ki oraya gitti tamam bitti. Yalnız ben seni geçiyordum oraya atmasaydım İyi ki de ben seni geçiyordum. Evet. Arkadaşlar şu an ıı, erkan malzemeleri topluyorum. geldi işte. Saniyelerle. Ah, Oo var o kadar sert gitti biliyor musun? Hayırlı. Arkadaşlar bence Erkan neden kaybetti biliyor musunuz? Ok korda çok fazla ileri gitti. Onu alıp alıp geleyim derken orada çok zaman kaybetti. Ee, en son yapan her zaman biraz daha önde oluyor çünkü gördükleriyle tecrübe oluyor. Burada bunu yaparım, burada bunu yaparım diye biraz daha hani tecrübeli olduğu için hızlı olabiliyor. Tek ama Erkan'ın hatası o ok kollu için maalesef. Tek orada bir zor. zaman kaybı yaşadı. Erkan balonlarda çok iyiydi. Erkan balonları seri bir şekilde patlattı. Ben biraz e, gördüseniz balonlarda yani biraz daha güzel geçti ama fark e, Aynen, aynen. Doktor olduk aga. Tamamen artık. Buralarda bizim küçük ofis, orman ofisi tarzı bir şey oldu. Silahlarımız falan var GoPro. Biz de şuraya çek, Bu, bak. Bu ok videosundan. Burada <gülüyor> okumuz var. Burada da gördüğünüz gibi. Kameralar falan duruyor işte. Çok Stabilizerin çantası var, harbiden falan. Harbiden çok büyük, emek var. Harbiden çok büyük emek var. Bu işte çok büyük emek var. Bak geldiğimize saat 2 gibi falan saat 5'e geliyor. Arkadaşlar şu anda e, ormanda gece oldu. Biz anca çıkıyoruz. Ne kadar emek verdiğimizi izliyorum. Ormanda acayip derecede... Böyle korkunç olmaya başladı. Az önce Erkan'ın gözüne bıçak sokuyordum yanlışlıkla. Karanlıktan dolayı. Tam cüzdanımı verecektim. Elimde de Erkan'ın silahı vardı. Silah, şey, bıçaklı olan sopa. Erkan'ın gözüne giriyordu az daha. <gülüyor> tamim, ne oğlum, Arkadaşlar, tamim. demin... Bismillahirrahmanirrahim. Niye böyle oldu oğlum? Ben paranormal olay çekmeye gelmedim buraya. Ben normalde böyle şeyler videoya eklemem bile. Ee, ayakkabımı düzelteyim dedim. Tellerden çıktım. Şunu da sırtıma daha yazacaktım. Sonrasında kafamı kaldırırken soldan sıp hızlı yemin ederim size ışık hızında bir simsiyah silüet geçti. Bilmiyorum artık böyle çok hızlıydı. Dik etti böyle geçti. Acaba dedim göz yanı olmasın mı kedi mi geçti? Baktım şöyle hiçbir bok yok. Yemin ederim korkuyorum ben bir daha bu ormanda gece kalmam. Ulan eğlenceli bir video çekelim dedik. Paranormal paranormal olaya döndü.